konuşma delikanlı kardeşine yüz çevirir mi hiç tek bir adamın üzerine 25 kişiyle gelmeniz bir de bu mahalleden bir daha geçme diyorlar emre demek ki tek geçmek yanlışmış buradan kalabalık gelmek icap ediyorsa ekip de yolda bu iş biter karakolda her şey sorulur elinine geçti diye sorma Amacı yok vizyon söz özetle Ağzıda bir sepey, farkı yok klozetten Her köşede bir tane göreceğin tiplerden Fatura bile ödememiş bahsediyor bana bedel ödem. Dünyayı amaç uğruna. kimisinin dünya yansa olmaz Eğer bir tarafı seçmek gerekiyorsa, ikinci seçenek olacak mı saatten sonra Dünyayı sanki ben mi kurtaracağım? Seçimim için beni suçlamak kolay, hepimiz zamanında kurduk hayal Peki sen kırıklığını yaşadığımız Zaman zaman Bir bıçak soplanıyor kalbime ne zaman umutlansam? Çevirdim Yapıyom bazı zamanlar kediler köpekler sokakta yatanlar sen tutmazsan ben tutmazsam ellerinden kim tutacak para pulma büyük lazım tamam ama biraz adam olsak yoksa siyah aynada izlediklerimiz harbi gerçek olacak seni anlamadım ama yine kaçmadım dedim bana hiç bu kadar faydan olmadı İyi önce Soyarım onu bile, ver yansın edemem